Sırtımın An taş taşıdım Vurdum Binayı Binayı Sırtımın An Getirdim Vurdum binayı Binayı Evladı için Şüye yatırdım, oğluma gelin getirdim, nitsin babayım, babayım. Oğluma lavrat getirdim, nitsin babayım. Odamın Elimden Aldı Soğuk hayat Bana kaldı Odayım Elimden Aldı Soğuk hayat Bana kaldı Benim de. Benim de başıma geldi Eli kınayı, kınayı Şıkam edin böyle halim Mezarlığa üste gam düşkün düşküla lim nazarlı gitse yolum yetişe gelim vurdu fanar golup tuttum alayımı gelim bu